Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun süredir kamera karşılaştırması yapmıyorduk. Biz de bu açığı kapatalım istedik. Hazır elimizde iki tane güzel Oppo modeli varken bir kamera karşılaştırması yapalım dedik. Elimizde Oppo A91 ve Oppo A72 modeli var arkadaşlar. Bu modeller... Hani biri A90, biri A70 göründüğüne bakmayın. Aslında hemen hemen böyle kafa kafaya cihazlar ve fiyatları da öyle. Bir tanesi 2750 lira seviyelerinden satılmakta. Diğerisi 3000 lira seviyelerinden satılmakta şu anda. Dolayısıyla arada böyle bir 250 liralık makasın olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu 250 liralık makasa göre kamera performanslarında nasıl bir fark karşımıza çıkıyor? Bu videomuzda size bunu göstermek istiyoruz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri iki Oppo modeliyle çektiğimiz... Fotoğraflar ve videolar ile baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar bu karşılaştırmamızda az önce gördüğünüz üzere geniş açıdan tutun da makro moda kadar ultra geniş açı moduna kadar bütün kamera modlarını kullandık. Bütün kamera modlarında bizlere ne gibi performanslar sunduklarını sizlere göstermeye çalıştık. Ayrıyeten iki telefonla aynı açıdan aynı ışıkta videolar çektik. Burada amacımız video performansını da ortaya çıkarmaktı. Artık karar sizlerin diyebiliriz. Gördüğünüz iki telefonla aynı açıdan çekilen fotoğrafları ve videoları artık karar size kalmış. Dediğim gibi arada 250 liralık bir fiyat farkı var. Fakat performans farkı da var arkadaşlar. Örneğin bir tanesinde Mediatek yongaseti bulunurken bir tanesinde Qualcomm tavanlı bir Yonga seti bulunuyor. Birinde 8 GB RAM varken diğerinde 4 GB RAM var. Yani telefonu alırken bunları da hesaba katmanız lazım. Ama benim için kamera önemli. Ya kamerası güzel olsun da gerisi hiç de önemli değil diyorsanız. iki telefondan güzel olanı seçebilirsiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.